Arkadaşlar merhaba, bugün dertli bir müşterimiz var, birçok firmaya gitmiş ama derdine derman bulamamış. Öncelikle kendisine çalışalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyordunuz? Sarıyer, Mastak'ta. Sarıyer'den geliyorsunuz. Evet. Bize nasıl ulaştınız? Ya Bir arkadaşım daha önce gelmiş size, bir denedesi varmış onunla. Evet. Met etti, adresini oradan aldım işte, 3.50'de otogaz vardı dedi karşıda. Dedi. Oraya giderseniz dedi yardımcı olurlar size. Peki şikayetleriniz nelerdi sizin abin? Ya arabayla dip gaz yaparken gazdan benzine geçiyordu, kesiyordu, gaz yemiyordu, su kaçakları vardı. Gidiyorum hortum değiştiriyorlar, geçmiyor. Çareyi sizde bulduk, buraya geldik. Burada da çok şükür işimiz halloldu. Elinize konuza sağlık. Teşekkürler. Yani tavsiye ederiz gelecek arkadaşlarımıza. Şimdi öncelikle araçta çekişle alakalı, benzin atma ile alakalı ee, enjektör e, debileri tamamıyla bittiği için yüklendiğinde enjektörün insanları 30-35'e kadar çıkıyor. Bu da benzine geçmesine bir sebep. Ayrıca enjektörün bozuk olmasından kaynaklı arabada ciddi anlamda bir performans düşüklüğü yaşanıyordu. Su kaçağı olarak da e, hortumlar vesaire değiştirmiştir ama asıl su kaçağı, e, regülatörümüzün su bağlantı yerinin diplerinden suyu soğukken veriyor. Bunu tespit ettik. E, Regrettörümüzü değiştik, enjektörümüzü değiştik, e, yol ayarını tamamladık. Şimdi aracımız tamamıyla hazır. Müşterimizde e, testten sonraki görüşlerini de alalım. Memnunum gayet. Benzinle gitme, LPG'ye gitme nasıl herhangi bir fark duyuyor musunuz? Olmaz mı? Tabii şu an yani benzinde gibi benzinle gibi bir işi gibi gidiyor. var. Hı. Evet. evet. Ya elinize kolunuza sağlık gerçekten. Teşekkürler, çok sağ olun. Ya bu kadar ummuyorduk biz ama gerçekten işte bir performans sağladık şu an yani. Çok teşekkürler sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Bu ve buna benzer ağzınız varsa e, sizi de lütfen firmamıza bekliyoruz. Hoşça kalın.